Bugün 13 Eylül 2021 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcundaki Ay güne değişken ve cesur enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay, terazi burcundaki Merkür ile olumlu açı yapacak. Sosyal ve zihinsel enerjimiz yükselebilir. Daha dışa dönük olabilir, yeni bağlantılar kurmak isteyebiliriz. Zihinsel olarak da aktif olabilir, yeni fikirlerimizi paylaşmak isteyebiliriz. Bugün Başak Burcu'ndaki Güneş ile Balık Burcu'ndaki Neptün arasındaki karşıt açı kesinleşiyor. Duygularımızın güçleneceği, kendimizi daha iyimser ve coşkulu hissedebileceğimiz gün genelinde, geleceğe dair konularda olaylara geniş pencereden bakabilir, büyük vizyonlar oluşturabiliriz. Yabancı kişilerden ve uluslararası işlerden fayda sağlamamız mümkün. Ancak zihinsel ve duygusal olarak gerçeklerle hayalleri birbirine karıştırma, aşırı hayalperestlik, inançlarda fanatizm de zararlı olabilir. Gece saatlerinde yay burcundaki ay, balık burcundaki Neptün ve başak burcundaki güneşe dik açı yapacak. Duygusal ve fiziksel olarak daha hassas olabilir, yönlendirilmeye açık olabiliriz. Belirsizlik ve kararsızlık hissedebileceğimiz gece saatlerinde şartları fazla zorlamayalım. Beslenme ve uyku düzenimize özen göstermeli, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklara karşı da dikkatli olmalıyız. Gece saatlerini sakin ve dinlenerek geçirip tefekküre yönelebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.